Selamünaleyküm YouTube takipçilerim herkese merhabalar arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önceki videolarda takip edenleriniz varsa daha önceden etmeyenleriniz varsa yukarıdaki bölüme bırakacağım LPG ile 1 litre LPG ile kaç kilometre gidilir testlerini birçok yakıt istasyonunda testini yapmıştık şimdiki videomuzda ise Benzinde bu testi gerçekleştireceğiz benzinimiz bitmişken aklıma geldi LPG'de bu testimiz yapmıştık e Bir de benzin neden yapmıyoruz diye e Şimdi o testi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz Bildiğiniz gibi benzinin fiyatı düştü arkadaşlar şu anki benzinin fiyatını size söyleyeyim Ay aytemizdeki ay fiyatı 5.22 kuruş şu anki fiyatı 1 litre alacağız bakalım 1 litre ile kaç kilometre gideceğiz e şunu söyleyeyim ben sizlere LPG'deki yakıt konusundaki performansımız oldukça iyi. ama benzinde e, bu arabada arkadaşlar yakıt sisteminde de bir sıkıntı olabilir yaklaşık benim tahmini görüşüm e, 50 kuruş 60 kuruş falan yakıyor e, bakalım şimdi birlikte litre LPG ile bunu tam hesaplamasını da yapmış olacağız tam hesaplama da demeyelim arkadaşlar Çünkü bir e, litre benzinle kaç kilometre gideceğimiz hesaplanmaz ama aşağı yukarı değerlerimizi de öğrenmiş olacağız bakalım şimdi 1 litre benzin alarak yolumuza çıkıp kaç kilometre yapmışız hep birlikte inceleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki benzin fiyatı 5.22 ay temizdeyiz benzinimiz yok onu da göstereceğim sizlere şimdi daha önceden bilmeyen arkadaşlarımız varsa takip etmeyen arkadaşlarımız varsa Şöyle benzini alıyorum. Kontağımızı çeviriyoruz. Benzin olup olmadığını sizlere gösterebilmem için. Ee, ve benzinde marş yapıyoruz. Bakın almadı. Tekrardan göstereyim. Benzin olmadığını. Benzin tamamıyla bitik. tık. O yüzden şu an gazı alacağım e, istasyona gidene kadar e, ondan sonra benzin alıp yolumuza devam edeceğiz. Şu an gazlı aracımız. Jikle devreye girdi. Arkadaşlar devrinde yüksek olduğunu söylenen oluyor. Jikle devreden çıkmadığı için e, devri yüksek oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada parayı hazırladım. E bakalım belki birlikte benzin vermeyebilirler. E çünkü LPG'de başımıza gelmişti. Bakalım benzinlere öyle bir sıkıntımız var mı? Ama itemiz öyle bir şey başımıza gelmedi. Farklı yakıt istasyonu böyle başımıza gelmişti. Evet arkadaşlar yola çıktık bakalım kaç kilometre gidecek tabii ki e, benzinin şamandırasını alabileceği bir seviye de vardır ama yine o seviyede düşünce e, bizim yapmış olduğumuz kilometreyi göreceğiz oldukça yavaş gidiyorum e, LPG'de e, güzel kilometre yapmasına rağmen ama benzinde e, fazla kilometre yapamıyorum daha önce ben test etmiştim ama Tam testinin ne olduğunu ben de merak ediyorum. Bakalım. Normalde 1 litre LPG ile en uzun yolumuz şu an tam hatırlamıyorum ama 20 kilometreydi. Ondan sonra 1 litre LPG ile 17 kilometre yolumuz var. 14 kilometre yol yaptığımız oldu farklı farklı istasyonlarda. 15 kilometre yol yaptığımız oldu. Camları kapatayım. Şurada ışıklara doğru yanaşıyoruz. Arkadaşlar benzinde kaç kilometre yapar? Şu an daha sonuçlanmadan yorumlarınızı bekliyorum. Tahminlerinizi alalım. Bakalım kimlerin tahminleri daha doğru olacak. Ben tahmini, tahminimi söylüyorum arkadaşlar. 5 kilometre. Bu araba benzinde 5 kilometre gider diye düşünüyorum. Şu an kilometreyi söyleyeyim. 1.8 yani 2 kilometre yakın oldu ama 3 kilometre daha gider ya da gitmez diye düşünüyorum benzinde. Bakalım kaç kilometre gidecek. Oldukça gaza az dokunuyorum. Görüyorsunuz yaklaşık 2000'de 60 kilometre hızla gidiyoruz. Şu an ışıkları bekliyoruz. Arkadaşlar bu esnada videoyu beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bırakmayı unutmayın. Evet. Işığımız yandı. Yani bana destek olabilmek istiyorsanız video beğeni ve yorumlarınız benim için önemli. Şu anki kilometremizi söyleyeyim. 3.3 kilometre de şu anda. 3.4 kilometre. Şöyle yakından da sizlere göstermek isterim. Direkt arabağını 5'e taktım arkadaşlar. Yavaş yavaş hızlanarak yolumuza devam ediyoruz. galiba beni şaşırtacak arkadaşlar bu araba. Şu anda 4.8 kilometreye gelmek üzere. Ben dedim 5 kilometre ancak gider diye tahmin ederken şu an evet 5 kilometre. Şu an 5 kilometre oldu. Ve halen gidiyoruz. Bunda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. LPG'de bildiğiniz gibi yüksek devirlere çıkmıyor. Yani LPG azalınca. Benzinde bitince direkt keser ya da peperer. Yani gidemezsiniz. Şu an 5.4. Bakalım şuradan dönüş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dönüş yapıp tekrardan eski yola dönmeyi düşünüyorum. O zamana kadar yakıtımız ne durumda olacak. Şu anki kilometremiz 7 kilometre oldu. Benim tahminim tutmadı. Ama halen henüz gidiyoruz arkadaşlar. Henüz yol devam ediyor. Şu an benzini kesti. Gaz yemiyor araba. Sekelemeye başladı. Dediğim gibi sekeler LPG'ye gibi gitmez. Şu an tamamıyla bitti. 10 kilometre oldu olacak. 10 kilometre bakalım. Evet. 1 litre ile li tamı tamına 10 kilometre yol yaptı. Pardon LPG'li demişim. 1 litre benzinle tamı tamına şu an. LPG aldım. Çünkü yoldayım Durma şansım yok. Ee, 1 litre benzinle 10 kilometre yol kat etmiş oldum. Oldukça beğendim arkadaşlar. Benzinde e, bu kadar gideceğini düşünmüyordum işin açıkçası. Yani tahminim 5 kilometre falan gider diye düşünürken iki katı bir performansla karşı karşıya kaldım. Çünkü bu onu nasıl kestediğimi söylerseniz ben bu arabaya örnek veriyorum LPG'yi doldururken benzini de 50 litre falan alıyordum. 50 TL falan. Ama hiç, çok az bir kilometre yapmadan sürekli bittiğini fark ediyordum ama şu an beni şaşırttı. Bu kilometre şaşırttı beni. Hesaplamayı da yapacağım arkadaşlar. Şu an 50 kuruş gözüküyor yakıtımız. Benzindeki. Onu da birazdan hesabını tam olarak yapıp sizlere aktaracağım. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle yakıt fişimizi gösterelim. Hesapladığımızda tam olarak 50 kuruş yaktığımız gözüküyor. Artık videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı unutmazsınız. E, yorumlarınızı da bekliyorum. E, bir sonraki istasyonumuz hangi istasyon olsun? E, benzin testlerine devam edelim mi? E, diğer markaları da test edelim mi? yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz düşünceleriniz varsa yorumlarınızı bırakebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.